Okay Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, hoş geldiniz. Senre hoş geldiniz. E, en son bölümde birilerini dövmüştük. E, birilerinin biçmemiz gerekiyormuş ama ben biçmemişim. E, çünkü e, yani şu tüfeği almak istedim ve aldım da yani başarılı bir şekilde o tüfeği de aldık. E, şimdi ne yapacağız? Şimdi e, orada kataline var gördüğünüz gibi C ile yazılmış bir kataline var. Alamıyoruz zaten çünkü zaten doluyuz. Şimdi neler yapacağız? Catalina'ya gideceğiz. Bir de şey dediniz keşke öyle yapsaydım. Gerçekten çok zekice bir tavsiyeydi. Geçen bölümde yine polis görevlerini falan yaptık. Ve ben MP4 falan alıp sürekli paramı tükettim. Benim böyle bir şey yapmamı gerek yokmuş. <gülüyor> ee, aha. Yani çok akıllıca bir şey geldi. Dedi ki abi uzyal, al en sonunda MP4 alırsın. Çok makul bir şeydi. Bundan sonra böyle bir şey yapmamız gerekirse öyle yapacağız. Şimdi şöyle haritayı açayım size birkaç tane küçük bir şey göstermek istiyorum. İlk önce burada yapacağımız birkaç tane görev var. Yani şey, bisiklet görevleri var, BMX görevleri var. Onlara girişeceğiz. Bu aralar şey olarak... Ee, şöyle bakıyorum haritada başka denilenlerimiz var yani polis görevlerini bitirdik zaten o yüzden devlet kurumlarının görevlerinden başka bir tanesini yapmayacağız ee, burada yapacağımız onun dışında başka bir şey yok diye düşünüyorum acaba şu an yapsam mı diye ama şu an aynı zamanda da Katalina'nın e, görevleri var Katalina'nın görevleri ta ne tarafta ya abi yani Katalina'nın görevini yapalım sonra da e, duruma göre ya, ya, ya kanvonculuk görevlerini yapacağız ya da dağa çıkacağız. O BMX görevlerini yapacağız. Ee, bakalım. Bir ara şey de yapmak istiyorum. Yani madem siz benim biçer döver... E, ya döver biçer artık nasıl yapıyorsanız. E, onlarda insan biçmemi istiyorsanız söyleyin. Bana biçer döverin yerini de söyleyin. Ben gidip alayım. içeyim, döveyim. Yapayım yani bir şey. Madem içinizde kaldı bu. Madem bunu bekliyordunuz. Madem insanları içeride öğrenin ağzına atıp e, makinede parçalayıp arka taraftaki tüptan havaya fışkırtmamı bekliyordunuz. Ben sizin kalbinizi kırmak istemiyorum. Size hayal kırıklığınızı öğretmek istemiyorum. E, Kalbinizde de hayalinizi mi kırmış oluyorum o zaman. Bir şeyler kırıldı abi. Bir şeyler kırılıyor. Derken gördüğünüz gibi e, arka tarafta iki tane kupa var. Bir tanesi altı çayında kullandığımız Trabzonspor Spor kupası. Evet. Burada bir silah mı vardı? Havada... Yok sanırım tuhaf grafikleri. Neyse. A, dayımıza bak, Dayıya bak şey kullanıyor, bisiklet kullanıyor, daha yolunda. Neyse. Ee, evet, onlar orada duruyor çünkü onlar da kırıldı. Ee, Kır dedim, çatladılar. Ee, o yüzden artık onları. A, bir şeyler var burada var mıdır acaba? Yok, dur Bir bakalım. Acaba böyle? Acaba burada bir yerde? Çünkü buraya getirdim. Yani belki Vardır diyeceğim ama yok. Şöyle etrafa bakıyorum lan acaba burada bir şeyler var mı ya? Burada da bir şeyler yok. İyi o zaman geri dönelim. Öyle işte. Ee, bu arada çok teşekkür ederim seriye gösterdiğiniz ilgi için. Yani sanırım üçüncü defa başta oynuyoruz ama bakıyorum. insanlar saatlik videonun sonuna kadar izliyor falan yani. Böyle bir durum var. Yavaş, aşağıya atlıyoruz bebeğim. Hayır, hayır, hayır, hayır. Atla güzel. Yine aşağı atlayacağız ama şey yapmayacağız. Ay yok zaten en aşağı atlamışız. Okay. Güzel. <gülüyor> güzel. Eskulları ee, e, yapacakmışız zaten. Ee, araba tırış okulları falan, e, deniz okulları, motor okulları falan bunları yapacağız zaten. Onlar sıkıntı değil. Benim mahkum nereye gitti bilmiyorum. Başka bir şey yap yapmayacağımızı falan merak ediyorum noktada. Ama okulları tabii ki yapacağız. Okulları yapmak zorundayız şu noktada. Okay. Böyle çiçek falan var, değil mi? Evet. Trak görevleri tam olarak burada olacak. Büyük ihtimalle bu görevde, bu videoda onu yaparız. Ben şey diyordum, yani çok teşekkür ederim. Gerçekten videoları sonuna kadar izliyorsunuz. Bir saatlik videoyu sonuna kadar da izliyorsanız, ben ben keyifle devam ediyorum zaten. Ben keyifle oynuyorum bunu. O yüzden güzel. Ee, yine yorumlarınız ve like için de baştan teşekkür ederim. Onları da çünkü bol bol görüyorum ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ee, şeyi sormak istiyordum. Bu ee, acaba daha fazla sanrès kontenti falan mı yapsam diye düşünüyorum ama. Yani mod yapmam çünkü mod uğraştırıcı. Uğraştırıyor yani. Mod uğraştırıyor. Gizem de çok uğraştırıcı. Ama yani böyle çok... Ee, çünkü ayıracak vaktim yok. E, ama çok böyle çok da vakit almayacak bir içerik türü bulabilirsek. Işte gizem podcasti gibi bir şey olabilir. Ya Podcast olmaz yine sanarların içinde oynuyor oluruz. Oraya buraya gideriz, dolaşırız Ben Benim de konuşacak bir ton materyalim olur zaten, olur zaten elimden. Ee, eğer böyle bir içeriye, e, ben azıcık da keserim de biçerim de, e, çok kurgu yapmaya gerek kalmaz bu durumda. Ben böyle bir şey çok okayim. Ee, bu duymak isterim hani siz e, nasıl bir şey istiyorsunuz, neler şey yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz şu an. E, belki gizem videolarını öyle bir e, şey altında yapı altında devam edebiliriz. Sürekli iki defa seviyorum çünkü sev dosyalarının sürekli çökme ihtimali var ve korkunç bir ihtimal. First base, efendim. Evet. Hey, Catalina baby. It's me, Carl Johnson. Hey baby, I'm sorry. We got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little horse. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Ne zaman bebeğim kısmına geçtik ya. İkinci göre değil mi bu? Bebeğimle konuşmalar ne zaman? ses seviyeleri kontrol edeyim. Okey ses seviyelerimiz var. Ne diyorsun hocam? Ne kadar hızlı ilerliyorsunuz böyle? Kafama silah atıyorsun. Bayağı özgüründür. Noktada. Herhangi evet. evet. evet. you know, bir ilişki gibi, herhangi bir romantik ilişki gibi tabii ki yani. Uh, shit, that that's great. Uh, cool. <laughs> uh, yeah, fantastic. Shit, all that. Uh, you wanna go rob some shit, baby? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Okay. Hey, what we got left? Are you stupid? Do you forget already? The gas station in Dillamore, the liquor store in Blueberry, or the betting shop in Montgomery? Okay. Well, this time we gonna do a real chill. No crazy psycho shit, baby. Be for yourself soft boy. Okay, şey yapalım. Blueberry'deki oh, baby. işte baby. eski sevgilileri. Eee um... Dilimor, şeydi. Dilimor Bruce şey miydi? Dilimor'daki gaz istasyonu muydu? Çünkü kamyonculuk görevlerin orada başlaması lazım. Ne diyor ya? Bir şey diyor. Bir şey diyor ben de hatırlayamıyorum. Göremiyorum. Dur bakalım burası mı? Benzin istasyonu var mı burada? Ay burası Ligurgy, Ligurgy. Buraya gitmeyeceğiz. Lan yanlış yere gittik zaten. Deli Mor'a gidecektik. Biz Blueberry'e gelmişiz. Şurada var acaba? Ee, az önce e, geçen bölümde burayı da keşfedelim, burası da çok creepy bir yere benziyor dediğim yerde bir e, Desert Eagle olduğunu söylediniz. Çok iyi, o, de, Desert Eagle'ı bir nokta hayatımızın bir noktasında alırız zaten. Yani şey yaparız, e, sahip oluruz satın almayız da. bir daha çok bağlı. Olur. Ama şu an onu e, için uğraşmamıza gerek yok. Yanından geçersek, şöyle, ama bulması da zor dedim işte o yüzden. Çok emin değilim ne yaparız nasıl yaparız tamam bakalım bakalım akışını bırakalım ya ben böyle küçük küçük planlar yapıp gerisini akışını bırakıyorum welcome pump ok bu işler var mı ha, burası katede ilk bulduğumuz yerdi zaten ok ha buradan ha bar ver polis departmanı burada acaba şey var mıdır yok Direkt polis istasyonu önündeki de gazete istasyonunu soyacağız ya muazzam hayır hayır hayır okey nereden burada da motor var ben şeyler var mı burada yok okay, hadi bakalım <gülüyor> glass so What are you doing, son? Just give her the cash. Suit so yourself, Maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Aracı bileceğim ama sonra diğer <gülüyor> diğer hedeflerin araçlarını vuracağım. jab because of, ah. of tanker'i geri döneceğim de hocam Gel bakalım. Hayır, hayır hayır Allah kahretsin polis. Katayla. Koş koş koş koş koş koş koş koş. Çok yanlış hamle yaptım. Okey şimdi biz ne yapacağız? Ne? Oraya gitmemiz gerekiyor. Sağ, sağ yapacağız. İlerden sağ yapacağız. Buradan mı sağ yapacağız? Evet buradan sağ yapacağız. İnşallah polisler bir noktada biz unutur da. Ulan böyle bir tır vardı sanki ama. Ya ben de bir şeyler hatırlıyorum ama. Çok da ayrıntılar kafamda yok ya. Neyse o zaman boş dur şey yaparız ya. Böyle bir şey döndüğünü, döndüğünü, döndüğünü umuyorum polislerin arasında. Dümdüz ileri gidiyoruz buradan. Ah güzel aynen öyle döndü. Ulan neyse boşver ya. Bir gün başka bir gün ne falan deyip sonra komple unuttular. Güzel. Ee, res polislerinden işte beklediğimiz e, görev anlayışı bu. Özellikle Tempene'li reis gibi birisi şeyken onların arasındayken. Pek güzel çabucak yaptık bu görevde. Yani arabayı yolda patlatıp gerçekten o zaman bazı kamyonculuk görevlerini yapabiliriz ama kamyonculuk görevleri azıcık canımızı sıkabilir. Çevreden ev almak isteyebiliriz böyle bir durumda. Sol tarafımı götürüyordum. <gülüyor> Hello Mr. Whitaker. what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this cash. Bakalım ne kadar alacağız. İnşallah 10.000 dolar falan. Never seen it, Okay, onu da oraya zaten. Gör görüşürüz o zaman. Wow. Alıp şey gidiyor. Wow. Okay. <gülüyor> 5 bin dolar. Eh. Hocam sen arabayı buradan mı bıraktın? Naklet görevi yapmak için geri dönebilirsin. Hemen geri döneceğiz zaten buraya. Ama önce. Ev. Çevredeki en yakın. <gülüyor> Çevredeki en yakın ev Los Santos'ta. Orayı da almışız zaten. A, ha. ailelerim bari. Azıcık şaka gibi ama, ya zaten boş boş almamış olacağız o evi. Böyle dümdüz ilerleyeceğiz, dümdüz ilerleyince Los Santos'u çıkıyoruz. O evde bir işi yarıyor olacak. Buralarda yapılacak iş var mıydı ya? Ee, Sürücü ülketi ne istiyormuş sanırım ee, yarış? Dörtte birini falan mı istiyormuş? Beşte birini falan istiyormuş sanırım. Beşte birini bende olmadığı için şu an. Koy lan arabaya buraya ne olacak be? Garaj bizim değil mi? Kim bu? Hey CJ. Hey <gülüyor> <gülüyor> What are you Bunlar hiç gezmemiştim. No chota, no chota de böyle şeyler sormamız lazım insanları. Birilerini kontrol ederken şey yaparken. Ben gidip sevdiğim o zaman. Ya, nereye nasıl çıktı bilmiyorum ama güzel işte CJ. Bir sevdiğim burada. Hazır yeni görev de geldi. Cezar Vialpando'nun. Yani bu şu ev çok göze batıyor abi bütün evler arasında. Şu ev çok şey ya. Şu ev de azıcık göze batıyor. Kayıt evi mi? Benle ev değil mi aslında? Body Harvest. Gidip yeni elbiseler mi alsak diyeceğim. Gidip yeni elbiseler alabiliriz aslında. Tam şu noktada. Evet evet. Evet tam şu noktada. Tam şu noktada. Böyle hafif bir kamyoncu şeyi. Yine aynı düzenlere gidiyorum gibi geliyor bana ama. Neyse kamyonculuk yapacağız zaten. O yüzden bir kamyoncu yapması bir şeyleri falan alalım. Bunlar gerekiyor bize. Şimdi dur bakalım nerede? O hemen yukarıda zaten. Ama ben büyük ihtimalle... Bir gidelim bakalım yani ne, ne varmış burada bir bakalım. Prolaps vardır büyük bir ihtimalle. Bir gözlük lazım. Bir e, e, bıyık lazım bize. Bir bıyık bırakmamız lazım. Bu arabalara bak. Bir gözlük. Bir bıyık. E, hoş. Şu an bıyığımız var ama zaten. Ay şu asla unutmayacağım ya. Gerçekten asla unutmayacağım yani. Kabus evi ya. Ve çok fazla böyle kötücül ev gezdim. Çok fazla burada bir spray var gibi. Ah yapmışım. Eight be. Çok fazla korkunç ev yer gezdim. Ama yani o ev kadar beni korkutan başka bir yer daha yok. Böyle lapsmış burası. Laps bizi yaramaz. O zaman nereye gidiyoruz? Ya da bir yere gitmeyelim. Bir yani. şey gidelim. Dönelim, bir şekilde böyle şey yapalım, San ya geçtiğimizde, San taşındığımızda yeni kıyafetler alırız, aaaayır, e, okey. Öldüğümüz zaman çok fazla şey değişmeyecek. Hiç yapmamış olmalı şimdi. Güzel bir yermiş. Ne güzel bir parkmış. Aşağı uçayım lan buradan. Şöyle, hop, okay. Herkes çok okuyuyor bu duruma. Hocam beni götür ya, hemen şurada şey var. Akşı için iki şöyle basmamıza gerek yok. zaten. Biz de eski taksicilerdiniz. Biz de eski taksicilerdiniz. Böyle hayatta insanlarla aranızda böyle bir şey vardır. Oho motora bak. Bir muhabbet kalitesi. Bir konuşmanın sohbeti muhabbetin dolu denen bir şey var. Bu <gülüyor> Şu an ben onun en alt limitini göstermeye çalışıyorum zaten. O skala'yı size doğru düzgün göster göstermek için ara sıra böyle en üst seviyeye çıkıyorum, ara sıra da en alt seviyeye iniyorum. Ee, böyle bizde işte eski bilmem nereden İstanbul bu çok bomboş bir laf gibi geliyor böyle ya. Sırf şoförlüğü hadi bakalım. Bu mallar hızlı bir şekilde Red County İspaniards kumlu oluşturulacak. En kısa zamanda teslimat geç kalırsan parayı kaybedersin. Okey. Ücret 1000. Ha 1000 dolar verecek bize. Biz şu an şey yapıyoruz. Götürelim bakalım hocam. Ben de 1000 bi, dolar için. 1000 dolar için Ya Rabbi ne güneşler batıyor. Şimdi. Aa okay, lan. Hemen burasıymış. Ha teslimat 19.30'dan önce olacak. Okey. Wow. Lan zamanlayıcı koysanız koysanıza. Ne, bu ne? şey mi yaptınız acaba yani o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. şuradan geçersek okey güzel zarar vermeden şeyler yapmaya başarı bildik bu inanılmaz hiç uğraşmamışlar herhalde ya bir bunları bir, şey, bir şeyleri kodlasak mı ya bir şeyler koysak mı şuraya yok yok hayır hayır yaz 19.30 yaz o şekilde hallederiz 1000 dolar aldım güzel daha fazlası için geri dönedim. Çevrede binebileceğim park edilmiş bir araba bir şey var mı? Bunlar hepsi bir ama bir sürü bir sürü Oha, olduğu gibi bir şey fabrikas falan burası herhalde. Delam. Oradan alıyoruz seni. Çok iyi. <gülüyor> Buradan geri dönüyoruz yani. Ben şurayı şöyle işaretleyeyim ya. Ee, öyle işaretleyeyim de ben girdim sevdileceğim çünkü her defasından sonra sevlenmem lazım. Ölürsek fena çünkü. Ölmeyiz de. Daha ileri seviyeleri daha tehlikeli bunun. De bu azıcık bir şans meselesi bunun şey yapmak çünkü e, bazen çok basit görevler gelebiliyor. Görevlere gittikçe zorlaşıyor ama bu zorlaşma aslında belirli önünüze çıkacak belirli engellerin kombinasyonu şeklinde oluyor. Yani zaman kısıtlıyor. Bir yandan ee, çok hassas bir kargo var diyor. Veya polisleri peşinize takıyor. E şimdi polisleri peşinize takıp çok hassas bir kargo var derse Fena! E çünkü polisler o hassas kargoyu halledecekler yani onun kaçışı yok. Şurada monster truck mı vardı bana mı öyle geliyor? Sanki burada bir monster truck vardı ama Yok mu? Aha, Monster Truck be! Doğru hatırlıyormuşum. Eğer Monster Truck istersek kendimize nereden alacağımızı biliyoruz. Aslında ne güzel olmuş. Burayı sanki böyle bir görevde kullanacak olmuşlar da sonradan şey yapmışlar gibi. Çünkü bütün yerlerin dibinde tüp var. Ve of. Tırın üstüne çok keyifli ya. Abi herkes eze eze gidesin var ya. Ulan şu tırın üstünden geçebilir miyim be? Senin üstünden geçerim. Tırın üstünden geçebilir miyim? <gülüyor> okay. Tırın üstünden geçmeye gerek kalmadı. Ben buradan da okeyim. İçeriye sığıyor mu bu araba? Sığıp sığmadığını anlayamayacağımız kadar büyük bir araba bu. Sırıcım sığıyor emin değilim. Hadi bakalım devam toplamda 8 görev Okey lütfen kapan lütfen kapan lütfen kapan hadi kapan he he <gülüyor> Güzel. İnsan kaçırma 2021. Garajınıza kapatın. Oh, keyifliymiş ya. Mesela şunları bir, bir oh oh mis mis mis mis mis mis mis Hocam ooo oh, sen polismişsin okey. Sizli bir... Aha. Combine Harvester. <Gülüyor> Madem biz... Ah. Oh. Mis. Size böyle şeyler göstermek istiyorum ben. Siz bir aracın e, tüpünden çıkan insan parçacıkları göstermek istiyorum. Hayır <gülüyor> hayır. Right. E, şimdi e, sizin istediğinizi yapacağız. Madem geçen bölümde yapamadık ulan bir çer döverle cip'i geçiyorum ya. Olmaz. Selam. E, ben burada az önce bazı balaslar gördüm. Ama sizinle de başlayabiliriz senin. Oh mis. Aha balas. Aha. Selam. Ey ee, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Dostum. Oh mis. Size ezersek ben şöyle bunu Garajıma koyup geri dönebilirim. Kalsın burada keyfimize göre daha sonra ezeriz şey yaparız. Yani benim buraya ha hapis bir takım insanlar vardı. Burası sığmaz ki. Aa oradalar insanlar. Okey tamam boşver. Sağ ol. ki sen bana ulaşamazsın burada. Sevildim. Gerçekten arabalar bizim oldu. Aa acaba bunu gerçekten oraya koyabiliyor muyum? Yani şey annesin var. Oh, thanks. Senin pazularını da denemek isterim. Dedi az önceki hanımefendi mesela derken kas eridi yani ne Evet, araba ye çıkarmaya başladı. Kesinlikle girmiyor, boş ver Şunu alıp içinde de büyük ihtimal öldürdüğümüz insanların setleri duruyordur bir yerde. Gideceğim. Kamyon görevlerine devam. Fazla zaman harcayalım. Görevi hızlı bitirdik diye kazandığımız zamanı harcadık yani şu an. O yüzden devam etmek lazım. Okey. Aa yok şey de vardı okey. Ee, gittiğimiz yeri de e, uzağa alabiliyorlar sanki. Of etraf çok sıcak herhalde çünkü şu an havada buhar varmış gibi gösteriyor böyle şey gösteriyor. Her yer böyle bulanıyor, şey oluyor. Bir an için. Ha okey tamam. Burada sürekli Combine Harvester bulabiliyoruz. O yüzden rahat olabiliriz. O yüzden ne zaman insanları biçip e, parçaladığımı görmek istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Ben de ona göre buradan bir biçer duvar alırım ve küçük bir gezintiye çıkarız. Tür şoförlü. Başı hasarsız bir şekilde Montgomery'i İsthanelaskor'uma ulaştıracak. Narin mallar yüklendi. Zarar verirsen ücretin azalacaktır. OK. Ha birincisi geç kalırsam ikincisi zarar verirsem anlaşıldı lan çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Hayır bu çarpmayın ha döverim oğlum çok fena döverim ha. Montgomery neredeydi? OK bu yol dümdüz takip edersek oraya çıkmıyoruz. Montgomery şurada mıydı? Yani biz bir sahile çıkacağız. Oradan dümdüz yerleyeceğiz. Zaman sıkıntı değil burada. Hasar sıkıntı. Hasar e, arttıkça <gülüyor> ücretimiz azalacak. Z çünkü zaten 3 diyor. Yok ha 3 demiyor. Ücret o. Ücret 1500. Şey diyor. Umurunda değil o zaman getirsin. İstersen gelecek aya getir. Mallar tam bir şekilde gelsin. Gerisi önemli değil. Diyorlar. Ama ben mont Turgomery'e yol uzatmadan da gidebilirim aslında. Çok öyle kötü kötü yollar kullanarak değil de. Neredeyim şu an? Fark etmez buraya gelmişken kıyıya gelirler. nehir kıyısından ulaşırım kıyaya. Anlaşıldı. Yani bunlar işte çeşitli kombinasyonlar olacak. Bir noktada diyecek ki şu saatler önce götürmen lazım, hasar almaması lazım diyecek. Ya da işte ilk bitimle üçüncü görevize verdiklerinde şey diyecekler. Hocam bak bunlar kaçak mallar. Polisler peşine düşecek. Sen götür. Hani mallar tır yok olmadan götür. Bu okey bizim için. Hani zaman veya hasar şey olmayacak. Ulan bunların çeşitli kombinasyonlarını kullanacaklar. Ee, götürdüğümüz yerin uzaklığını artırarak. O yüzden böyle. Buraya geçemiyoruz zaten. Dur. Dur, dur ey yolculuğu bastın. Toprağa toprak deyip geçme. Tını. On. Burası Los Santos diyor. Daha az geçilmez diyor. Bir şeyler her yerde. Bir şeyler döylerler ortaya çıkıyor sarım şu noktadan sonra. Ya biz bu görevi yaptık o yüzden bir şeyler döylerler her yerde göreceğiz. E, güzel kafamıza göre takılır ederiz. Tam bunu tam bu havada da yağmur yağması azıcık ürkütücü ha böyle azıcık da atmosfer oldu. Keşke şu an radyo falan çevirseleydik böyle aşağıdaki müzeyi dinlerdik. Yağmurlu bir havada tır şoförlüğü yapardık yani. Acaba bu görevleri bitirdikten sonra yapabiliyor muyuz? Çok chill, tanrıız, yayınları yaparız belki. Böyle... Hiç şey yok. Ooo, okey, ücret 15 dolar düşünüyorum. Şu an bir Clock Inval'a e gidemeyeceğiz. Burger Shot'a gidemeyeceğiz. Neyse anladım. Buraya mı gidiyoruz? Evet yani buradan dönemiz. Öyle yani böyle yayınlar yapabiliriz. ya taksicilik yaptığımız, e, motora falan polis görevlerini falan yaptığımız, böyle tankla falan polis görevleri yapabiliriz. Helikopterle polis görevleri yapabiliriz. Ee, yaparız yani. Bu görevleri yaparken bir yandan para biriktiririz. Parayla ne yapacağız onu da bilmiyorum da. Yani anladınız siz. Böyle küçük çıl şeyler yayınlar. Mümkün. Okay. Oh, Ge geç geç abicim, geç abicim, geç abicim. Okay. Oh, 1485 dolar. İkinci naklet görevinde tamamladık. Güzel. Şimdi burada bir yerde sevdiğim, öyle gideyim, geri dönmek için uğraşmayalım. Hasan, evimiz var mı? Etalina. Yola dönerken sevdiğim diyeceğim. Evet, evini oradan yine gideriz. Bir motor varsa buralarda bir yerde, çok güzel olur böyle park edilmiş. Şu benzin istasyonunda belki park edilmiş bir araç bir şey vardır. Veya <gülüyor> belki şuralarda falan. Oo. Ee, görmemiştim. Oho. Okay. Bir beş aldım. Her zaman iyi haberler bunlar. Burada bir motor, herhangi bir şey, herhangi bir araç. Herhangi bir şey, böyle hiçbir şey yok. Bir, bir siz yani ya. Ah be. Yasmin'in karşıda. Oraya da gideceğiz. Ne zaman denk düşer oraya gittiğimiz yer onu bilemem ama. Hocam ben şeyi bulamıyorum. Ben sizin motorlarınızdan, araçlarınızdan birini atlayacağım artık. Tır olmasın. Tır süreceğiz zaten. Hiçbir şey mi yok ya? Tamam hadi ver bakayım. Tamam hadi ver, okey. Tamam okeyim buna. o burası da işte... Aslında şey. Aslında bir gizem. Tamam ha, hadi bakalım böyle dümdüz ilerleyeceğiz şimdi. Dümdüz ilerleyeceğiz. Bakıyorum şöyle, okey zamanımız var. Güzel idare edersem Böyle salak salak kaybetmezsek Şu an yaptığım gibi ee, Şey yapacağız rahat rahat Hadi deriz tracking görevlerin İkincisini yaptık 6 görev kaldı Büyük ihtimalle bir tane daha e, Görevi şey verecekler bize Aa, Ama biz şey gidemeyeceğiz ki Aa. Oo. Azıcık sinirim uzunma değil Şu an ama yapacak bir şey yok ee, Sanfiero ve Las olacaklar bizi. O yüzden şey yapamıyoruz şu an. Neyse gidip Katayla'nın görevlerini yapalım biraz daha. Aksiyon olur en azından. Ee, ya da gidip son bir tracking görevi daha yapalım. Buradan yukarı çıkamayacağım maalesef. Çünkü araba kayıp duracak. Bir tracking görevi daha yapalım. Los Santos kısmını tamamlayalım. Ondan sonra devam edelim abi. Dur dur. Çekilir oh, oh, be. hocam. Çok cömertsin. Çekilir öldürebiliyorsunuz insanları. O da ayrıca bir... Hiçbir olay yani. Arabaya binerken... Space'i basılı tutarsan ölüyorlar. Sürüş tecrübesi. Hah işte bunun %20'ye 5'te biri doldurması lazım bunun. Nasıl yaparım tam olarak bilmiyorum ama belki arabayı sürmeye devam ederek veya hız yaparak mı veya arabayı çarpmanı ilerleterek mi? Ya, hiç bilmiyorum. Bir şekilde halledeceğiz artık. iyi sürüyorum değil mi? Serdar oh, well Ahbabınızın çoförlük itinekleriyle gurur duymalısınız. Kendinize örnek alın bunu. Şu an yaptığım hareketleri iyi inceleyin. Bunların hepsi pro hareketler. Bunların hepsi uzmanın tavsiye ettiği hareketler. Koy arabaya koy. Biraz şey yapsın kendine gelsin. Bizim garaj gremlinlerimiz var, garaj cücelerimiz var, garaj cücelerimiz, e, garaj için cücelerimiz, onlar şey yapsın, arabalarımızı tamir ediyor böyle biz e, oyunu kaydederken ve araba, bir garaja araba koyarken. Sen rıyasın, garaj cin cüceleri, cüce cinleri, cüce cin daha iyi. Cüce, cüce cin, cüce cin. Okay. evet, tahmin ettiğim gibi çıktı. Gerçekten de hiçbir <gülüyor> şey vermiyeler. Şimdi işte başım belada dostum deyip böyle üzerime geliyorlar harbi. Yani iyi ki çok da şeyde değilim. Uğraşayım bir havada değilim. Yapmam gereken işler var o yüzden onları halledeceğiz. Yoksa ölmüştü yani adam çok net bir şekilde. Haydi bakalım son şey. Nereye yollayacağım bunu? Ocean Docks Los Santos konumuna gidecek. Bu mallar polislerin dikkatini çekecektir. Okey. Nerede bu Ocean Docks? Anladım. Anladım. Sağ içeriğini takip edersek okeyiz. Bu yolu böyle dümdüz devam edersek okeyiz ya çekti sayın. Polisin dikkatini çekti şu an bu mallar. o polis helikopter yolladılar. Bu bir Katalina'nın bize verdiği tır değil mi ya? Bu Katalina. Senin yüzünden başımız belaya girmeye devam ediyor ya. Okay, siz şöyle gelin hocam. Geleme gelemediler. İnşallah şey yapmayız. Hop devam. Okay, Azıcık daha hız yapabilirsem belki polislerin peşimden şey yapabilirim abi. Bunlar fena yani. Birisi soldan geliyor duyabiliyorum. Çarptı. Birisi de soldan geliyor hala. Bir yere çarptı. Güzel. Şu ses kasıyorum ha. Şu ses kasıyorum böyle sağdan soldan geliyorlar. Hangi taraftan geldiklerine göre. Şimdi şöyle yapacağız. Yapamayacağız. E Okey güzel. Güzel. Yani sol taraftan geliyorlar. Böyle korktuktan duyuyorum bunlar soldan geliyor. Böyle sol tarafta onların çarpacağı bir yere çekmeye çalışıyorum. Sağ tarafta da aynı şekilde. Gelmeye devam ediyorlar seni. O Normal polis arabaları geliyor bu sefer. Gizli polis geliyormuş falan artık böyle. Sivil arabalar falan geliyor veya. O Oo. Ooo okey devam edebiliyor muyuz? Gidemiyoruz oradan geri girmemiz lazım. Hayır hayır. Aha bebeğim. Atlattım sizi. Bunlara ulaştırırsam inşallah polis peşimi bırakacak. Ha yanlış taraftan geldi. Oh. Oh. Oo oh, gördüm. Gördüm affetmem. Geri dönerken affetmem orayı spreyler öyle geçerim. Canlar görürsek asıl sıkıntı. Ekip vardı vardır başka yok. Görüyorsunuz hala spreyleri, grafitleri spreylemeye devam ediyoruz. Çünkü Grove Street'in belirli ilkeleri var. Grove Street'in, her ne kadar Grove Street'in kendisi şu an çökmüş olsa da, kendine has bir, hocam kaybettiniz siz. Çünkü ben ulaştım ulaşacağım yere zaten. Siz çoktan kaybettiniz bu savaşı. Bu savaş bizim gibi, eee... Şerefsizleri, şerefsizler kazandı yani. Bizim gibi şerefsizler kazanıyor bu savaş şu an. Ya i̇nşallah öyle olur çünkü şu an... Azıcık şey bir noktadayız. Aynen. Vay ulan adam eze, eze gidiyorlar ya. İnsanları ezedik. Eze, oh oh mis gibi kallar öyle mis gibi kaldılar. Ben bunu askeriyeye getirdim ya. Baya rider ile çaldığımız yere getirdim ben bunu. Çok geç kaldınız dostum. Üçüncü naklet görevde tamamlandı artık. Yapacağınız hiçbir şey yok bu konu hakkında. Hiçbir şey yok. Şöyle bir bakayım. Varmış ya da bir araba falan. Bir yerde bir forklift vardı ama. Lan şöyle bir park edilmiş bir şey yok mu araba falan herhangi bir şey yok mu? Tam seni yapacağım. özür. Dilerim. Aynen pizza boy artık böyle devam edeceğiz hayatımıza. Nerede doyar? Ee, buraya değil yolun diğer tarafına geçeceğiz. Şuradan aşağı ineceğiz ve şu şuraya gidiyoruz. Ha şunu alsaydık şey yapardık. Polisler peşimizi atmış olurduk da tırla bunu almamız bir hali zor. Lan buralarda da bir yerde de grifti bir şey olduğunu eminim ama ah buradaymış. this illaki vardır ya arasan bulur benim grift benim sprayim yok ki ha, benim spreyim yok ne yapacağız o zaman o zaman bir küçük bir eve döneceğiz küçük bir eve döneceğiz videoyu da azıcık uzatıyoruz ama yapacağız yani bu bizim Görevimiz, bizim sorumluluğumuz. Biz yapmasa kimse yapmayacak. Çünkü kimse yok abi. İki kişi var zaten bunu yapacak. Birisi hapiste şu an. Birisini içeri atlar. Gerçekten şu an pizzacı motoruyla Grosslet'e geri dönüyor olacağım. Acaba hala para yapıyor mu Grosslet? Evet lan dö dönüp dönüp ııı ee, Para yapan yerlerimizden paralarımızı toplayalım, değil mi? 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, bunların hepsi bir şeydir. Nereye gidiyorum? Yanlış yere gidiyorum. Yani evimize bu şekilde dönmek de azıcık aşağılayıcı ama yapacak bir şey yok. Gerçekten. Görülecek şey yok. Lan, Şeref sizler. Keşke böyle pizzacıları falan söyleseydik ya. Yani onu yapmamıza izin vermiyorlar. Böyle azıcık şey yapıyor. Yüzüyor. Dur bakalım burası açıyor. Binkoya da geldik. Buradan da bir iki giysi alırız. Burası açık mı? Yok tabii ki doğal olarak para yapmıyoruz. İçeride araba mı var? Okey. Okey güzel. Tamam bu kadar. Yeter zaten. Yaparız. Şurada ben bir, bir iki evliyim. Los Santos'ta işletmeye başladığımız nerede vardı? Ee, bir şey vardı. Bir um... One Rider şerefsiz aldım, lan Arabanı aldım şerefsiz. Git kendine gene araba al. İssiz herif. Kötü de arabası ya gerçekten kötü ya. İnşallah patlar yolda da başka bir arabaya geçerim. Şimdi bil bilkoya bir bilkoya bir gidelim. Bilkoya bir gidelim çünkü artık yeşil yeşil Giyinemeyiz artık. Başka bir türlü girmemiz gerekti. Merhabalar. Artık bir şey lazım bize. Ee, torso. Evet. Ee, track top ne? Ha bu eşofman üstü herhalde. Güzel aslında. Havalı olmak istemiyorum. Azıcık bir rezil olalım. Azıcık bir rezil görünelim. Combat jacket. Evet, evet. Bence bu iyi. Bence, bence bu iyi. 30 dolar zaten böyle ucuz, ucuz. Gerçekten biz de fakiriz şu an. Ana giysiler. Sweat pants. Zeytin işli pantolon. Sweat pants neymiş bakalım? Um... Ya reziliz de bu kadar da şey olmayalım ya. Onun nelerleri var, neleri var. Evet Serdar146 ile şeye hoş geldiniz. Moda anlayışına hoş geldiniz. Estetik zevke hoş geldiniz. Bir bakalım biraz daha bakalım. bir Nelerimiz var nelerimiz yok. Green track pants. beige pants. Bu belki... Oho, yo. <gülüyor> yo, yo, yo. Hayır. Geri bakalım. <gülüyor> green jeans, track pants. Green track pants. Green jeans giyiyoruz zaten şu an. Blue jean giyebiliriz ya aslında. CJ'nin orijinal şeyi. Bence okey bu ya şu an. Baştan aldık. <gülüyor> İki tane dursun. Birisi skillence diğerine gireriz. Ayakkabılar. Cowboy olan cowboy olsun. Seni görmede. Hop dene Bunun gibi bir şey şeyde alırız, um, Sunfear'a da alırız. Sunfear'a da böyle bir şey geriz kesinlikle. Mafyaları böyle her şey indireceğiz. Hightops, Snicks, Cowboy Boots, Flip Flops, Sandals and Socks. Bu da büyük bir ihtimalle... <gülüyor> Hop çok kötüymüş. <gülüyor> yanınıza adam da gerçekten çok kötüymüş dediğimiz zaman yanınıza gelen bak. Blue low tops, high tops nix ne ya? Güzel görünüyor bu, fazla güzel görünüyor. Azıcık böyle vasat bir şey alınıyor. High top kicks ne? aynı aynısı. Yani bütün gitsilerimizde eskisi gibi olsun istemiyorum ama bir şey lazım. Blue, bakalım bu neymiş? Hımmm Tamam okey buraya gelmeyelim başka bir yere gidelim Bir de i̇şte berbere gidelim hazır buradayken Ne demek canım asıl benim için bir zevkti Benim için benim büyük bir zevkti Bin bakalım İnşallah bir noktada Wow polise bak İnşallah bir noktada o bilgisayar donmazlar ya Çok çok korkuyorum şu an Bilgisayarım bağırıyor şu an, ne kadar sesi geliyor bilmiyorum ama. hocam, nasılsın? 80 kaldın ya. <gülüyor> Cesar ya olur. Hocam, bu Afro'yu keselim ya. Birader hapishanede arkadaşlar ihanet etti. Deli gibi bir sevgilim var. Cani bir sevgilim var ve gerçekten... ...kardeşine selam söyle ya şiritsiz sen de mi şey yapıyorsun be gerçekten? Ulan Smoke'un arabasını aldım be! Ha? Yok şerefsiz evde değil. Tamam lan. varsa atalım diyecektim ya yani. Ben şeyi farklı yere mi koydum? Hayır orada duruyor, okey. O zaman şöyle yapalım, şuraya gidelim böyle dümdüz arabayı ileri süreyim ben. Oley sürdükten sonra geri dönüp sprey yapalım ve bir şey yapalım. Başka bir görev yapacak vaktimiz olur mu bilmiyorum ama bir bakalım yani neler yapabiliyoruz, nelerimiz var, nasıl bir yol alabiliriz. Aynen şurada sanırım ee, Suburban, Suburban var. Öyle olması lazım. Oralarda bir Herkese hatırladığım gibi sanki ama graffiti falan neyse. Elime türekle giriyorum tabi ki. Tabi buna. Merhabalar. Bakalım neleriniz var. Bir gözlük alacağım, bir ayakkabı alacağım, bir de şapka alacağım izninizle. Of şapka alabildik şeyden. <gülüyor> ayakkabı. Siyah high tops mu? Okey ya. Yeah. İstediğiniz her şeyi deneyebilirsiniz beyefendi diye. Teşekkürler canım. Bir, bir bunlarla bakalım. Nelerimiz var? Chongurz ne ya? Red jeans mi? Grey shorts. Chongurz dediğin şey mi ya? Evet. E hayır. <gülüyor> hayır. Evet teşekkürler. Chains. Silver chain. Los Santos chain. Ulan... Abi ben dolar şey sandım mı? Tamam Los Santos, okey ya. 50 doları buna aldım. O oh, Los Santos'ya orada dursun çünkü geri döneceğiz yani. Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehre geri döneceğiz o yüzden... ...bunu hatırlatsın böyle. Kadranlı saat ne? Face Black mi? Kadranlı saat ne ya? İyi değilmiş bu. İyi kazan? Face Black ne? Ooooohhh. Saati bilmesek de olur. Boş ver. Güneşe bakıp tahmin ederiz. Daha iyi zaten öyle. Daha doğal. Ben doğal yaşıyorum. Shades, blue tint, red tint. <gülüyor> tamam, tamam böyle evet. Kalsın böyle böyle. Evet hadi bakalım şapkalar. Red cap, blue cap... Aa, evet böyle ya. kırmızı kırmızı olacağız biz ya you, kötü giyineceğiz kötü siyeci kötü kötü kötü siyeci olacağız. Day, evet, evet görüşürüz. Canım. <gülüyor> hayır hayır. Hadi dinle seni duyuyoruz. Ceziz arkaya da düşmüş sprankları bilir sürekli gelip e duruyor <gülüyor> oh, <you're too> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel Görüşürüz. Teşekkürler. Görüyorsunuz canım kendinize iyi bakın. Diğeri arkamdan geliyor hala. Sizde mi öldürdüler? Evet evet biz de öldürdüler. Başlısınız. Görüyor bütün balastları öldürüyor. Acaba kim olabilir ki? Peki geriye bıraktığımız tek grower titra. Ay yok grower titler artık e, smoka veraydler çalışıyor. Şey değil yani balastlarla birlikte çalışıyorlar. Doğru. Çünkü hani şey görevlerinde işte bu Smoke'un mallarını ve parasını kaçırdığımız görevlerde Grossread'lerdi bize saldıranlar. Şerefsizler, hainler, vatan hainleri, sokak hainleri. Nereden geçeceğiz abi? Nereden geçeceğiz Herhalde şuradan değil mi? Oha burası ters şerit miymiş? Ben tırla burada niye geçmişim. Başka tır görevi açık değildir herhalde değil mi? Yo açık al ala. Çok ilginç. Olabiliyor e, muyuz ki yoksa aynı yerlere mi olacak? Herhalde alamıyoruz yani. aşağı düşme hadi aşağı düşme sileceği. Biçsin sileceği. Gerçekten Ranger'ların bölgesine gittik. Köprünün üstünde bıraktık abi. <gülüyor> Hayatdaki bazı şeyler <gülüyor> çok güzel. Aa okay tamam boyadık Hocam selam ben alayım seni. Memur Bey hiç sorun yok. Ben sadece 30 top çekecektim tüh. Okay. Anladım. Anlaşıldı. Okay, onun spreyini de yaptık şimdi. Ee, güzel güzel bir sürü bir şeyler yapmış olduk. Görüyorum şu an. Ha, bir dakika Burda Yatamıyorsam Yapmasak olmaz gerçekten ha, Buraları da bir yerde Oyster olduğunu eminim ya Allah Allah なんだも göl var. Eminim ama buralarda bir oyster olduğundan Neyse, okey. Yok gibi görünüyor. Bir midye yani, midye olduğunu eminim. Ben midye yedim. Ve dolmaya benziyor abi. Yani dolmaya, yaprak sermesine falan benziyor. Güzeldi bu arada. Ye, yenir. Ama yani Dolma da yenir. <gülüyor> Anladınız mı? Yani Yani yememem için bir sebep yok. Özellikle yememem için de bir sebep yok. Çok acıkmışsam veya O an ağzıma bir şeyler atmak istiyorsam Falan belki Böyle bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Şimdi dur bakalım. Ee, yani çok da aslında bir, Aklımız bir şeyimiz yok ama ben şurada bir saveleyip bir tır görevine son bir defa daha gitmek istiyorum. Yapmayacağım ama merak ediyorum. Çünkü ilk üç görevden sonra San Fierro'ya veya La Santu'ya yolluyor diye biliyorum. Acaba nasıl yapacak bunu şu an? Bunu merak ettim. Tamam an bak bay yetecek kadar da spray kaldı ama tabii fotoğraf makinesi alacağız yine. Bir şey fark etmeyeceğim. İziyim seni hocam. Okey. O alkolden öldü ya ben öldürmedim bunu. Alkolden o. İşte şeyden öldü. Gidelim bakalım böyle. Neymiş ne değilmiş son görev. Çünkü şey diye tahmin ediyorum. Kırmızı şeye gireceğiz ve altyazı çıkacak. Ya bunu yapmak için biraz da lazım. falan gibi bir şeyler diyecek herhalde. Redstone, Sunres konumuna ulaştırılacak. Ha Anladım ya. E, tamam. e yapalım. Yani... Yapalım. Bunu da yapalım. Okey. Şuraya girecek diyorsun değil mi? Hayır buraya girecek. Başım var ya. Tamam yani yeni bölgeler açılana kadar tüm görevleri ermeyecek bize. Şey yapacak böyle dolandıracak aynı şeyler üzerinden. Ve yapıplarım izlediğiniz şöyle kitapları göstererek bitireyim bölümü. Çünkü kitapları ve kitapları çok ee, Ve çok teşekkür ederim izlediğiniz için ee, sanayi reyası. Like'larınızı ve yorumlardan çok teşekkür ederim. Serinin gidişatından her şeyden çok memnunum. Ee, şöyle baştan çok teşekkür edeyim herhalde. Çünkü sanayi teşekkür etmeyi seviyorum. Eee... Açıklamalara bir takım başlıklar koydum, linkler koydum. Onlara bakabilirsiniz. E, dikkatinizi çekecek, ilginizi çekecek şeyler olabilir. E, sonraki videoda, yayında bayağı görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu ve keyifli yüksek şutluğun kalmanızı değil. Bay bay.